29 bölü 100 kesrini, ondalık sayı olarak yazmak istiyorum. 29 bölü 100'ü ondalık sayı olarak yazmak için, önce basamak değerlerine bakmalıyız. Ama önce bu kesri, 20 bölü 100 artı 9 bölü 100 şeklinde yazacağım. Sonuçta bu iki ifade aynı şey. 20 bölü 100 artı 9 bölü 100, 29 bölü 100 eder. Kısacası, şu an ekranda gördüğünüz sayı, hala aynı sayı. Sadece, Basamak değerini daha iyi görebilmek için parçalara ayırıp, farklı bir şekilde yazdım. Şimdi işlemi bir adım öteye taşıyalım ve sadeleştirme yapıp, 20 bölü 100'ün payını ve paydasını 10'a bölerek, 2 bölü 10 elde edelim. Artık bunu 10'da 2 artı %9 şeklinde de okuyabilirim, öyle değil mi? Ve az önce söylediğim 10'da ve yüzde kelimeleri, aslında bize bu sayıların basamak değerleri hakkında ipucu veriyor. Şöyle anlatayım. 29 bölü 100, onda 2 ya da 2 tane onda birlik artı 9 ya da 9 tane yüzde birliğe eşittir. 2 tane onda birlik, bu kesir, 9 tane yüzde birlik de bu kesir oluyor. Tüm bunları yazdıktan sonra, artık basamak değerleri hakkında düşünmek oldukça kolay. Önce, Ondalık işareti olan virgülü koyalım. Ondalık işaretinin solundaki basamak birler basamağıdır. Elimizde birlik olmadığı için buraya sıfır koyuyorum. Ondalık işaretinin sağındaki basamaksa onda birler basamağıdır. Elimizde onda birlik var mı? Evet, var. Hem de iki tane. Onun için buraya iki yazalım. Onda birlerden sonra yüzde birler basamağı gelir. Elimizde 9 tane yüzde birlik olduğu için yüzde birler basamağına da 9 koyuyorum. Ve sonuç olarak 29/100 bölü 100 ya da %29 kesrine karşılık gelen ondalık sayıyı 0,29 olarak bulduk. Bu sayıyı %29 olarak da okuyabilirsiniz. Kısacası 29/100 ile 0,29 aynı sayıdır. Harika. Hadi bir tane daha yapalım. Mesela, 53 bölü 10. Daha kolay olması için, bunu da yine az önceki gibi parçalara ayırarak başlayacağım. 53 bölü 10'u, 50 bölü 10 artı 3 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. 50 bölü 10'un payını ve paydasını 10'a bölebilirim, öyle değil mi? Yani bu, 5 bölü 1 artı 3 bölü 10 olur. 5 bölü 1, 5 tane birlik demektir. Artı... 3 bölü 10 sa 3 çarpı onda 1, yani 3 tane onda birliktir. Önce ondalık işaretini koyalım. Virgülün solunda birler basamağı vardı. Bu sefer elimizde 5 birlik olduğu için buraya 5 yazalım. 3 tane onda birlik olduğu için de virgülün sağındaki ilk basamak olan onda birler basamağına 3 yazıyorum. Sonuç olarak 5 virgül 3, 53 bölü 10 kesrine eşittir. Evet, 53 bölü 10 kesrini ondalık sayı olarak yazmak isterseniz, 5,3 elde edersiniz. 5 birlik ve 3 onda birlik, 5,3 sayısına karşılık gelir.